Merhaba sevgili Yeni Mesaj TV takipçilerimiz. Ee, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum diye Yeni Mesaj TV'de ekran bir programımızla beraber daha sizlerleyiz. Ee, dünkü videomuz biraz uzun olmuştu. Bunu biraz daha kısa ee, Daha hızlı hareket etmeye çalışacağım. Ee, bugün Yeni Mesaj TV'de önce temel analizlerle ilgili e, genel haberleri bir kontrol edelim. Genel haberlerde neler var neler yok onlara göre de Teknik analiz kısmına e, geçeriz diye düşünüyorum. Evet, yeni mesaj TV'de bugünkü ekonomi günlerine kısa bir değerlendirelim. E, ana haberlere baktığımızda yine Türkiye'ye yakın zamanda motor ve benzinle ilgili e, zamların beklediğini görüyoruz. Türkiye'de e, WhatsApp hakkındaki incelemenin başlatılması ve Türk Hava Yolları'nın şu andaki genel olarak dünyadaki bütün havayollarını ilgilendiren e, uçuş karizliğiyle ilgili e, burada %40 bulundurmaya gideceğini görüyoruz. E, burada yine hizmet sektörünün faaliyete başlamasıyla ilgili e, bir haber var. E, ve buradaki hizmet sektörü gerçekten lokantalar olsun, kafeteryalar olsun bu tür hizmet sektörlerinin ciddi derecede hem çalışanlar açısından hem patronlar açısından çok ciddi sıkıntılar olduklarını ve bu dönemde yeteri kadar desteklenip desteklenmemizledim açıkçası düşünüyorum. Ee, yine e, Abdülmikler Santrali ile ilgili açıdan miktarlarla ilgili e, haberimiz var. Ve yine baktığımızda e, yurt dışından 400 bin ton ekmeklik buğday ikanatıyla ilgili bir haber var. Ve siloların bomboş olduğu e, haberde içerik olarak gözlemlenebiliyor. Yeni mesaj bestesinin internet girdiğinizde sizde ekonomi günlerinden bu haberleri takip edebilirsiniz. Evet. Temel e, analiz noktasında yeni mesaj tabinin ekonomi sayfasından bugünün temel analizine başlayacağız arkadaşlar. Yine Türkiye'yi motor ve ile ilgili bir haber var. E, WhatsApp'ta bir geri çekilme söz konusu. bununla ilgili e, Türkiye'nin başlattığı inceleme ilgili bir haber var. Yine tüm dünyada olduğu gibi Türk Hava Yolları'nda da e, krizden etkilenen önemli bir hava yolu şirketimiz. Ee, Türkiye'nin gururu bence ilk dışında da e, ve Türk Hava Yolları'nda %40'lık bir indirim ortamışı uçuşlarda. Yine hizmet sektörü ciddi manada biliyorsunuz sıkıntıda. Lokantalar olsun, kafeteryalar olsun e, diğer hizmet sektörleri özellikle bu dönemde geriye kadar desteklenip desteklenmediğini e, açıkçası merak ediyorum ki bu konuda ciddi sıkıntıları e, günlük haberlerde ve sosyal medyadan fark ediyoruz hem çalışanlar hem patronlar açısından burada kes koduyla faaliyete başlaması haberi bence e, oldukça mantıklı olması gereken bir haber e, ve artık e, deri çiğnenip aradığı için dışından artık son kurtuyla ilgili bir haber var e, ve aktör mükleer santrali gibi bir haber var. Burada benim en dikkatimi çeken haberse TNO'nun silolarının bomboş olması ve yeniden buda ithalatıyla ilgili 400 bin tonlu bir buda ithalatı şu anda Türkiye'nin gündeminde. Ve burada <gülüyor> herhalde enflasyon sürecinde kestaneyi de aldılar galiba ve bu enflasyon, kestane fiyatlarını ciddi manada artışıyla ilgili bir haber var. Bu aslında bütün tarım ürünlerinde artış söz konusu. En basit, biraz sonra yağla ilgili bir şey paylaşacağım. Bunlar da e, aslında üretimin yetersizliği. Tarım sektöründe uğraşan insanların e, kazançlarının yetersiz olması sebebiyle e, tarım sektöründen çekildiklerini görüyoruz. Bir personel ilanı var. E, ve evet, buradaki yeni mesaj e, gazetesindeki ekran analizlerimizi kısaca yaptıktan sonra temalarımızın noktasında burada farklı değerlendirileceğimiz başka neler olabilir onları hemen hızlıca bir bakalım. Dünkü Bitcoin'le ilgili bir haberimiz vardı, paylaşımımız vardı. Bu noktada ciddi bir durum hakkında değerlendirme e, istediği takipçilerimiz için takipçilerimiz tarafından bununla ilgili de durumu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, dünkü pazar gecesiyle başlayan, hafta sonu itibariyle e, 42 bin dolarlara kadar çıkan Bitcoin'deki ve diğer altcoinlerdeki yükselişler, e, pazar kresi e, kanlı bir rüyayla bitti diyebiliriz. E, Geçici olarak bitti diyebiliriz. Burada e, olayın ilginç tarafına bakacak olursak kripto para piyasasından 24 saatte silinen para 200 milyar dolar. Değerli yeni mesaj gibi takipçileri e, buradaki rakama bakacak olduğumuz zaman dünyanın birçok ülkesinin yıllık gayri safi milli hasımasından yüksek bir para bir gecede e, balin amcalar tarafından temizlenildi sınır tuturuldu tabiri caizse bununla beraber altındaki hareketlilikte dün itibariyle piyasalardaki bugün itibariyle çeyrek altın fiyatlarının 725 olduğunu görüyoruz. yine bir kripto para ile ilgili geçen yıldan bulduğum araştırmayla haber var. Bunda baktığımızda Rusya'daki geçen bir kripto paradaki dönem, dönen Milyonlarca bir vurgun e, ve bilgisinin haberi e, ve bu dev para biriminin e, kaybettirdiği de buna yatırım yapan insanlara e, aşağı yukarı baktığımızda yaklaşık yarım milyar dolar olduğunu görüyoruz sevgili takipçiler. Yani bunlara yatırım yaparken sevgili takipçiler e, çok uzun vadeli olarak düşünmek dilemiyorum ne derece doğru olur. Buradaki bizim söylediklerimiz kesinlikle sevgili e, takipçilerimiz Al, alt saat veya tut niteliğinde herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar tamamıyla kendimize notlar olarak derlememizle bilir. Evet, e, burada şu anki e, bugün itibariyle olan değişikliklere göz attığımızda piyasalarda neler var? Bunları hep beraber sizlerle paylaşalım. Dünkü programdan sonra Platin'le ilgili e, yorumlar gelmişti e, arkadaşlardan. Bugün platin değerlendirerek başlayabiliriz olması programıza. Hemen buradan değiştirelim grafiğimizi. Çok da uzun bir programı olsun istemiyorum değerli arkadaşlar. Kısa kesmeye çalışacağım. Platin'i öncelikli aylık olarak değerlendirdiğimizde üzerindeki satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ee, ama e, burada oluşan bir formasyonla e, uzun vadede ürünün açık olduğunu görüyoruz diyebiliriz. Uzun vadeli hedefleri de bin civarından geçiyor. Haftalıkta baktığımızda da yine aynı ürüne. Evet şu anda da yine satış baskısının devam ettiğini e, ama ürünün buradaki 200 e, yüz günün trencini haftalıkta kırdığını görüyoruz. Ve bunun üzerinde de oluşan Fibonatçı bandında tepeyi zorlayıp şu anda Fibonatçı bandının haftalıkta tepeleri zorladığını görüyoruz. Haftalıkta da hedefinin dinik olduğu gözüküyor şu an itibariyle. Herhangi bir geri dönüş haftalık bandında çok kıymetli bir geri dönüş gözükmüyor. Günlük olarak bunu değerlendirecek olursak da günlükte de şu anda bir geri söz konusu ama e, grafiğinde, trendinde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Evet sevgili e, yeni mesela takipçileri şu anda altını değerlendirecek olursak da hemen hızlıca altına geçelim. Evet altının yine aylığından başlayalım. Aylık grafikte... E, Fiyatın oldukça yükseliş bir bandına göre yüksekte olduğunu, bir miktar aylıkta geri çekilme olduğunu görüyoruz. E, ama e, çok önemli bir geri çekilme olmadığını, e, yüzde onluk bir geri çekilme olduğunu aylıkta görebiliyoruz. E, aylık'ta da hemen e, aşağı düşen trend, burada görmüş olduk, bu kırmızı çizgi aşağı düşen trendi, onun yukarıya doğru dönmediğini, Aylıkta üzerindeki satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen günlükte de değerlendirecek olursak hala aşağıda gözüken 200 günlük bant desteğinde duruyor. Ama 100 günlük desteğin kestiğini görüyoruz. Yükseliş grafiğinin de yine günlükte de devam ettiğini görüyoruz. Şu anda trendin yerinde Bunun dönüşe geçmesi için e, açıkçası 1800'lerin altına inmesi ve dünkü söylediğimiz şeylere devam ediyor. Ama e, görünüşteki uzun vadeli yükseliş bandının herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Evet yine gümüşte kısaca değerlendirdikten sonra bugünkü programımıza son vermeyi düşünüyorum. Evet gümüşteki yükseliş trend aynen devam ediyor miktar baktığımız zaman bir miktar çekilme var. Bugün dünkü kayıtlarını bir miktar toplamak için çalıştığını görüyoruz. Ee, bunun da yine 25-24,5 dolarlar, 25 dolarlar üzerinde kaldığı miktar ee, Bunun da trenin herhangi bir bozulma olduğunu söyleyemeyiz. Yine burada da bir formasyon var. Formasyonu da e, yükselen grafiğini koruyacağı gözüküyor gibi bir soruyor sevgili izleyenler. Sevgili Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğum bir ekonomi günlerim programında sonuna geldik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık.